anılara, kırgınım yalanlara, elinde kalanlara kızıyorum. Of seni soranlara, o gitti buralara. Geri dönmez diyorum. Of yine anıllara, kırgınım yalanlara, elinde kalanlara kızıyorum. Of seni soranlara, o gitti buralara. Geri dönmez diyorum. Of Zaman aşka düşsem onunla yanarım Öncesinde kül olur yeniden doğarım Kanatlarım var sanki öylece uçarım Kırarlar kanadımı bir derman ararım Düşündüm boylu boyunca Hatalar aşka sarınca Bırakmaz aşkı hep kavga Duygularım hep boşlukta Salar aşka sarınca Bırakmaz aşkı hep kavga Duygularım hep boşlukta Yine anılara, kırgınım yalanlara Elimde kalanlara kızıyorum Of seni soranlara, o gitti buralara Geri dönmez diyorum Of yine anılara, kırgınım yalanlara Elinde kalanlara kızıyorum of seni soranlara o gitti buralara geri dönmez diyorum o geri dönmez.